Siyasetçilerin asli vazifelerden bir tanesi kendi şehriyle alakalı yerel bir siyaset ortaya koymaktır. Bu doğrultuda e, sizlerin de vasıtasıyla ara ara siirtimizin sorun ve sıkıntılarını dile getiriyoruz. E, bu ayda dile getireceğimiz sorun ve sıkıntılardan bir tanesi kütüphane sorunumuzdur. E, malumunuz e, 2021 TÜİK verilerine göre kütüphanenin olduğu iller sıralamasında siirt bir tane halk kütüphanesiyle son sıralarda yer almaktadır. Kütüphane önemli bir e, formundur. Özellikle bir şehrin en önemli değerlerden bir tanesi kütüphanedir. E, hatta bir medeniyeti inşa eden ortaya çıkartan e, temellerden bir tanesi kütüphanedir. Bu anlamda kütüphaneler önemlidir. E, bir toplumun ve bir neslin istikbali için bir hafızadır. E, şimdi oradaki hafızayı yeni nesille buluşturmak gerekir. Yani kitapların içerisinde oturmak, kitaplarla hemhal olmaları bizim özellikle yeni neslimiz için daha kolay hale getirilmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda bir toplumun istihbali için, bir memleketin istihbali için çok mühim bir noktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kütüphane müdürlerinin görevleri arasında zikrettiği, dile getirdiği bir madde şudur. Kütüphane müdürleri il içerisinde o mevcut kütüphanenin yeni şubelerini ve bölümlerini açar ve bunu halka benimsettir. Yani insanların, öğrencilerin özellikle gençlerin kütüphanelerden istifadesini maksimum düzeye çıkartmakla çalışmakla mükelleftirler. Maalesef biz kendi şehrimizde bunu görmüyoruz. Yani kendi şehrimize hiç yakışmayan bir kütüphane sahibiz. Bir tane kütüphanemiz var merkezde, bir tane de çocuk kütüphanesi var. Ama tek halk kütüphanesi var. O da bir apartmanın alt dairesinde, ucuda, köşede adeta gelene bir daha gelmeyen minvalde bir kütüphane sahibiz. Bu şehrimize yakışmıyor. Belki hiçbir dönemde olmayan niteliksizliğin kadrolaştığı bir devirden geçiyoruz. Hatta belki birçok devletin yıkılma döneminde görülen bir olaydır bu aynı zamanda. Bu bizim geleceğimiz için hem nesil olarak hem toplumsal olarak hem memleket olarak büyük bir tehlike arz etmektedir. Kütüphaneler e, insanların zihni ve kalbi için hayati bir e, öneme sahiptir. E, onun için e, Siirt şehrine ulaşılabilir geçer açısından da ilgi çekici bir e, kütüphane inşa edilmelidir ve e, her mahallede bunun şubeleri bölümleri açılmalıdır. E, öğrenciler gelip de çalışma yeri bulamadığı için bu sefer olan çalışma salonlarına gitmek zorunda var. Yani Bunlar öğrenci. Gidiyorlar, masa kiralıyorlar. Her bir masa en az bugün 200 TL'dir. Bir öğrenci açısından da bu bir ağır yüktür. Hem aile açısından hem öğrenci açısından kütüphaneler bu görevi görmelidir. Yani öğrencilere bu hizmeti sunmak zorundadır. Şu an Alondon Üniversitesi engelli bakımı, e, engelli bakımı ve evitasyonu ikinci sınıf öğrencisiyim. Şu an sihirte ortalama e, 7-8 tane çalışma salonu var bize Ve bu çalışma salonlarına insanlar belli bir miktarda para, para veriyorlar. A, ama e, şu şu anki günümüzdeki irtibaneler içeriye olarak geliştirilirse hiçbir şekilde özel çalışma salonlarına ihtiyaç duyulmayacak ve bu özel ihtiyaç salonları içinde insanlar belli bir miktar paha veriyor. Bunların içinde durumu olmayan insanlar var, durumu olan insanlar var. Bunun için devletin yardımcı olması lazım. Siyirt'e yakışır bir kütüphanenin açılması lazım. Ee, yeten de öğrenciler için e, bir şeyler yapılması lazım. Bu ülkeyi sonuçta biz kalkındıracağız. Bu ülkeyi sonuçta biz idare edeceğiz. Bunun için de devletimizin bize e, kütüphane konusuna yardımcı olması lazım. Ayrıyeten e, e, şu anki kütüphanenin saatlerinden de memnun değiliz. Bunun süresinin uzatılmasını istiyoruz. En kötü 5'ten 10'a kadar belli bir e, mesai saatinin uzatılmasını arz ediyoruz.